Oğlak Burcu yükselen Burcu Oğlak olanlar Satürn balık transiti yükselen oğlakları nasıl etkiliyor? Bu bölümde bunu ele alacağız. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar ve bir yükselen Burcu Oğlak olanları bu Satürn transiti nasıl etkiliyor neler yapacak? size biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Satürn biliyorsunuz ki 3 yıllık bir zaman diliminin burcudur ve 3 yıl boyunca nerede kalıyor? Balık burcunda kalıyor. Hocam balık burcunda kalıyor da sen oğlaklarını anlatıyorsun deme sakın. Neden? Çünkü her bir herkesin haritasında balık burcu bölümü de var, oğlak burcu bölümü de var. Ancak senin haritanın oğlak burcu da olsan, balık burcu bölümünde gerçekleşecek bu Transit seni bakalım nasıl etkileyecek sevgili olak burcu Aslında bu oğlak burçlarıyla ile ilgili çektiğim ikinci bölüm Çünkü birinci bölüm maalesef ya bir kaza sonucu ses kaydı almamış ve gerçekten de çok şeyler anlatmıştım Belki de çok şeyleri anlatmamam gerekiyordu ondan da olabilir ve ne oldu şimdi tekrar ikinci bölümze Başlıyoruz çünkü birinci kaydımız maalesef gitti. Evet, şimdi Saturna balık burcuna geçtiğinde oğlak burcunun değerli arkadaşlar hangi evini etkiliyor? Üçüncü evini etkiliyor. Üçüncü ev neydi arkadaşlar? Üçüncü evin en önemli özelliği iletişim konuları. Üçüncü evin diğer özelliklerinden bir tanesi kardeşler konusu. Diğer bir konu ilkokul arkadaşları arkadaşlar ama hangi arkadaşlar ilkokul arkadaşları? Bazen de en samimi arkadaşlarım vardır. Yani ciğerim dersin ya böyle işte ciğerim dediğin arkadaşlar, canım ciğerim dediğin arkadaşlar üçüncü evin konusudur. Yani kardeşten öte arkadaşlar ve kardeşlerle alakalı konular üç yıl boyunca yükselen oğlakların gündeminde olabilir. Ve diğer noktada arkadaşlar Satürn'ün kendi yani Satürn bir gezegen. Neyin gezegeni? Oğlak Burcu'nun gezegeni. Satürn biliyorsunuz transit yaptığı yerlerde ne yapıyor? İşte genişletiyor. Genişletiyor nasıl genişletiyor? Sizi işte sınayarak genişletiyor. Sizi zorlayarak genişletiyor ve o alanda bir açılım yapmanızı sağlıyor. Peki hocam Satürn Oğlak burcunun gezegeni ise Oğlak burçlarına bir torpil yapmaz mı? Efendim yapmaz. Yapmaz hocam. Hiç öyle bir yeriniz yani hiç kimse öyle bir şey ummasın. Satürn'ün torpili, morpili olmaz. Satürn'ün sen bizdensin deme durumu yok. Satürn arkadaşlar girdiği yerde sizin kendi yapınızı ya da kendinizle alakalı mutlak surette zorlanacak bir yanınız vardır. O alanı zorlar. E Şimdi ben de Olak Burcu'yum. Benim adım benim göbek adım inat, benim göbek adım sabır zaten dersen hata edersin. Neden? Şimdi bak ben sana neler anlatacağım. Bu hayatta arkadaşlar insanlar gelirken belli bir fıtrat üzere gelirler ve bu belli bir fıtrat üzere geldiklerinde arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? O temel özelliklerle gelirler. Mesela, bir oğlak burcu çok fazlaca çalışmayı sever ve hatta bazen çalışmak oğlak burcunu dinlendirir. Ama mesela bir yengeç burcuysan daha çok düşünmeyi seversin, daha çok kafa yormayı seversin. Düşünmek seni belki daha cazip hale getirir. Ancak oğlak burçlarında arkadaşlar durum böyle olmuyor. Oğlak burçları daha çok bu hayatı deneyimlemeye gelen burçlar grubundandır. Ve ölçülebilir, dokunulabilir, diğerlere daha çok Önem verirler, Yani başka bir de işte materyalist bir burçtur değerli arkadaşlar ve materyalist bir burç olduğu için de arkadaşlar oğlak burcu e, mesela örneğin benden danışmanlık almak isteyen oğlak burçları hocam biz sanal zoom üzerinden değil de on, online değil de işte gerçekten yanınıza gelmek istiyoruz derler. Niye? Çünkü onlar gerçekten bir insanı görmek istiyorlar. Peki online olursa beni görmüyor mu? Görüyor. Hem beni görüyor hem kendini görüyor hem burada haritasını görüyor. Bu şekilde aslında kendi evinin konforunda daha iyi. Yani danışmanlık almak isterseniz bu şekilde 0 543 20 90, 444. Dünyanın her yerinden danışmanlık alabiliyor bu şekilde. Ama bazı e, daha sert mizaçtaki oğlak burçları koçlar mesela yine bunlar daha böyle gerçek istiyorlar. Ve illa biz size yerinizde görmek istiyoruz diyebiliyorlar. İşte bu oğlak burcunun. Deneyimleme arzusuyla da alakalı. Yani materyal olana yüklenmek ve o alanında e, arzu ettiği deneyimleri gerçekleştirme arzusu var. Çünkü Oğlak Burcu için düşünmek, kafa yormak bunlar çok önemli işler değil. Oğlak Burcu düşünülmüş, tasarlanmış bir şey üzerinde o işi yap, yapacak, devam edecek. Örneğin hani oğlaklar ne yapar? Gerçek hayatta bir patika yol yapar ve o patika yolda ne yaparlar? Pıt, pıt pıt pıt pıt giderler. Sistemi sorgulamazlar. Bu patika yolu kim yaptı, neden yaptı, başka bir yoldan da gidilebilir mi? O oğlak burcunun işi değil. Oğlak burcu mevcuttaki çalışma sistemine direkt uyum sağlayıp onu en iyi şekilde planlı bir şekilde yapmaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar oğlak burcu kendini geliştirme adına bu dönemde bir zorlanma yaşayacak. Ne, ne yapacak hocam? Üçüncü ev demek arkadaşlar eğitim öğretim evi demek. Yani kendinizi eğitim ve öğretim konularında ciddi anlamda kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Eğer geçmişte bıraktığınız bir okul bıraktığınız bir kurs yarıda kalan bir işler varsa bunlarla alakalı artık o işe geri dönüp onu bitirme noktasında hareket etmeniz gerekiyor. Genellikle oğlaklar ölçülebilir değerlere para verdikleri için işte spiritel konular, manevi konular ya da buna benzer ruhsal spritüel konulara para harcama eğiliminde olmazlar. İşte astroloji de bunun içine konulabilir mesela. Ama gerçek böyle değil arkadaşlar. Çünkü sizin bu varlık alemindeki her türlü nesnel hadisenin arka planında bir düşünce, bir düşünme eylemi yatıyor. Bunun her tarafını, her şeyini düşünmek belli mühendislik, belli pratikler getiriyor. Şimdi bazı olaklar diyebilir ki hocam sen de bizi zırzımbıldak cahil yaptın. Halbuki ben üniversite mezunuyum falan. Ya üniversite mezunu olabilirsin. Bir bölümü bitirmişsindir. Ama bir şeyi bitirmek değil burada kastım. Mevcutta ne mezun olursan ol, hangi konuda bilgin olursa olsun onun bir katta üst leveline çıkarmak için ya da pratize etmek için yöntemler geliştirmen gerekiyor. Yoksa yani insanlar hiç bugün mesela bilim gelişiyor, bilgi gelişiyor. Hep aynı tekneler yapılıyor mu? Hep aynı arabalar yapılıyor mu? Hayır. Her zaman bir üst leveline çıkılıyor. İşte bu dönemde de böyle bir durum var. Yani okuyacaksın. Şimdi okumak deyince şöyle de bir şey var. Yani hocam okumak bana çok zor geliyor diyebilirsin. E şimdi hakikaten bana da zor geliyor. Çünkü bizim Türk, biz Türklerin yapısı okumak için çok elverişli değil arkadaşlar. Linguistik yapımız okumak için çok elverişli değil. Peki ne yapmamız lazım? Mesela en iyi biz Türkler olarak dinliyoruz. Dinleyebilirsin. Mesela işte ben benim de YouTube'da dinlediğim kişiler var, kitaplar var Storytel var şimdi burada reklam yapmayalım ama yani ne yapıyorsunuz bir kitabı dinleyebiliyorsunuz mesela. Aynı şekilde işte bu üçüncü evde sizin de dinleyeceğiniz şeyler olacak. Peki yani biraz bazen roman dinlemeniz gerekir. Bazen bu, bu tarz şeyler de dinlemeniz gerekir ki hayal dünyasının birazcık daha gelişmesi gerekir. Üçüncü evin diğer konularından bir tanesi değerli arkadaşlar şöyledir. Yazışmalar, çizişmeler, evraksal konular. Bunlar da hata yaparsanız bu dönemde yanlış yaparsınız. Şimdi Satürn'ün bulunduğu yerde arkadaşlar sizi zorlayarak belli bir mevkiye, belli bir kıvama, belli bir noktaya getirecek. Dolayısıyla da siz hangi okumuş da olsanız sizi bir üst level, daha eğitim levellerinizi artırmanız yolunda gidecek. Belki hiç almadığınız ya da düşünmediğiniz alanlarda eğitim almanızı da sağlayabilir 3. evde. Kardeşlerle alakalı problem yaşamanıza sebep olabilir 3. evde. Sonra bir şey konusunda inatlaşıyorsanız, oturup düşüneceksiniz. Ben neyi, hangi konuda inatlaşıyorum? Yani bu inatlaştığım konu benim hayatıma nasıl bir fayda sağlıyor diyebilirsiniz. astroarif.com'da astroloji ile alakalı Bilgiler var arkadaşlar. Eğer içinizde merakınız varsa bizim sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve yorum yaptığınız için ve videolarımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, ve yine 0543 2090 444 şu anda ekranda gördüğünüz whatsapp hattından bizden danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz. Ya da kendinizi geliştirmek adına astroloji eğitimlerine katılmak isterseniz de bilgi edinebilirsiniz. Arkadaşlar genel anlamda 3 yıllık bir periyotta sizi en çok zorlayacak alanlar bunlar. Ancak tabi şu an daha bitmedi yani Oğlak Burcu'nun 3 yıllık serüveni. Size birkaç daha bilgi vermek istiyorum aldığım notlardan. Bunlardan arkadaşlar notlarımdan size bahsedecek olursam iletişim becerilerinde bazılarınız zorluklar yaşayabilir. Çünkü neden? 3. ev iletişimle alakalı konuları bize gösteriyor. Ve iletişmemek de bir sorundur arkadaşlar. Çünkü adam adama der ya hani ya çok soğuksun ya işte donya gibisin filan. Ne yapacaksınız? Satürn burada sizi sohbet etmenizin gerekliliğini size anlatacak problemler yaşatabilir. Ne yaparsınız? En böyle hoşunuza giden sevdiğiniz bir insanla iletişiminiz kopar. Ona yaklaşım tarzınızın öyle olmaması gerektiğini öğrenebilirsiniz mesela. Yine arkadaşlar... Konuşma, yazma gibi konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Bununla alakalı kelimeleri doğru şekilde ifade etmek, mesajları anlaşılır hale getirmek ya da e, karşı tarafın ruhuna hitap etmenizin gerekliliğini anlayabilirsiniz. Çünkü balık burcunda bir satürn olacaktır. Yine arkadaşlar öğrenme becerilerinde zorluklar yaşanabilir. Ve bu öğrenme becerilerindeki zorluklar eğitim, araştırma ve çalışmayla ilgili konularda yine sıkıntılar yaşanabilir. Bazılarınız illa öğrenimde zorluk yaşamaz. Belki bir level daha üstte gitmesi gerektiği ona e, lanse edilebilir hayat. Bu konuda da duyarlı olmak lazım. Yakın çevre arkadaş ilişkileri bu çok önemli ki aile üyeleri ve komşuları da buna dahil edebiliriz. Yani bu dönemde sizi zorlayacak komşularla karşılaşabilirsiniz değerli arkadaşlar iletişim kopukluğu yine buradaki sorunların altında yatan ana sebep seyahatlerle alakalı bazı problemler yaşayabilirler işte vizesini almamıştır evrakını tamamlamamıştır ya da yazışma çizişme problemleri konusunda bir takım problemler yaşamış yaşama potansiyeliniz var yani siz zaten işinizi tam yaparsınız ama özellikle devletsel noktada yazışma, çizişme, evraksal konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine Satürn her zaman olduğu gibi sorumluluklara hatırlatıyor ki sorumluluk evet sizin göbek adınız olsa da arkadaşlar ne olacaktır? Sorumluluklarla alakalı özellikle iş ve okul kanadındaki sorumluluklar ön plana çıkacaktır. Hocam ben okul bitirdim ya da okumuyorum fark etmez okuman gerekebilir yani okumak hayat boyunca beyin jimnastiği yapmamız gerekiyor yani mutlaka bir şeyler araştırın kendi hayatınızda faydası olabilecek noktalarda yine arkadaşlar burada işbirliği çok önemli kendi kendime yeterim kimseye minnet etmem kafası değişmesi gerekiyor ve işbirlikleriyle hareket etmeniz ve fikir alışverişinde bulunmanız size çok ciddi anlamda fayda sağlayabilir değerli arkadaşlar evet oğlak burcuna genel anlamda bir e, bakış yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar 3 yıllık bir e, serüvenin genel hatlarıyla sizlere anlatmaya çalıştık dolayısıyla da arkadaşlar bir şeyin genişleyebilmesi için ne olması gerekiyor büyümesi gerekiyor büyümesi nasıl olacak zorlayarak olacak biraz acı çekerek olacak Herkesin zorlandığı konular, acı çektiği konular aynı olmaz. Herkesin bir fıtratı vardır. İşte kimisine düşünmek çok kolay gelirken kimisine düşünmek çok zor gelebilir. İşte kimisine fiili harekette bulunmak, işi icraata dökmek zor gelebilirken kimisine de sizin gibi işi icraata dökmek ne olacaktır? Kolay gelecektir. Ama düşünme faslı biraz kafa yoralım, biraz drama yapalım, biraz duygusallaşalım işi de Belki bu dönemde size çok hoşunuza gitmeyebilir ama Satürn geldiği yerdeki bıraktığı etkiler genişlemeye yönelik ve sizi daha iyi bir noktaya doğru getirme eğilimi içerisinde olur değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.